Leyla kiminle mesajlaşıyor? Ekin katili bulabilecek mi? Duy Beni 4. bölümünde Ekin ile Kanat katilin bulunması için beraber hareket edecek. Leyla'nın mesajlaştığı kişi Aziz. Ama Leyla gerçekte kiminle mesajlaştığını bilmeyecek. Aziz hem abisinden nefret ediyor hem de onun gibi olmak istiyor. O yüzden onun fotoğraflarını ve adını kullanarak Leyla ile mesajlaşıyor. Leyla ile mesajlaşmasının sebebi acaba ne? Neden Leyla ile mesele düşüyor? Leyla'nın bu duruma düşmesinde Aziz'in de rolü mü var? Daha fazlası için kanalımı takip edin.